Herkese merhaba arkadaşlar. Eddy Tahmin Okum Paylaşım Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için 10 tane maç hazırladım. 10 tane maçın analizi var. Yüksek oranlardan e, seçimler yaptık. İnşallah başarılı oluruz. Bir tane kuponumuz var. Bir tane de güzel kuponumuz var arkadaşlar. İnşallah başarılı bir şekilde gelir. İlk maçımız İtalya Seriba'den Mirtus Entella Venezia maçı ben Şöyle göstereyim arkadaşlar Sizlere sizin de aklınıza yatarsa deneyebilirsiniz. Oran 280-272 diye artılmış. Hepsi eşit arkadaşlar. Yani oranlar yüzde 50 %50'yi 50 gösteriyor. Aslında oranlar biraz değişti. Ben bu maça bir buçuk üst düşünüyorum. Belki bir buçuk üst geleceğini düşünüyorum ama bir buçuk üst en idali diye bültene bu şekilde aldım. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Hull City maçı. 1-24-6. Bakalım buradaki değerler nasıl değişiyor. Evet arkadaşlar. Parçalıklı gol var. %66.67. Ve üst. Tabii ki ben bu maçın handikapını aldım. Yani Hull City'nin iki farklı alacağını düşünüyorum. Tabi dileyen karşılıklı gol var alır bu maçın. Dileyen 2,5 üstünü alır, dileyen handikapını dener. Yani 1,20 oynamaktansa 1,70 riske edilir. diye düşünüyorum ben. Sizler de aynı fikirdeyseniz ee, bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hemen üçüncü maçımıza geçelim. Forest Gren Mansfield maçı. 1.75, 2.85, 3.10 Değerler hemen değişiyor arkadaşlar. Bu maçla ilgili Excel'imiz bize diyor ki %100 karşılıklı gol var olur. Ama tabi ki hiçbir şeyin %100'ü olmaz. Ama büyük bir olasılık. %100 diyor. Karşılıklı gol var olur diyor. Bu maçın üstünü dağılabilirsiniz alabilirsiniz. Taraf uzak durun. Toplam oynanan 11 maçın 4'ünü 2'den 2 bitirmişler. 5'ini 1'den 1. 1 maçımız 1'den 0 bitmiş. 1 maçımız 0'dan 0 bitmiş. 2-3 gol aralarında... 8 tane maçımız bitmiş. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Ve 3 maçımız 4-6 gol aralığında bitmiş. Yani bu maçımız üst ve var. Tabii ki hiçbir tahminin garantisi yok arkadaşlar. Bakın bu iddaa çıktığından beri bütün maçlar maalesef masa başında bitiyor. Maalesef diyorum masa başında bitiriliyor. Yani siz ne kadar analiz ederseniz, siz ne kadar takip ederseniz, siz ne kadar e, konsantre olursanız maçlara Onları istedikleri şekilde bitirebiliyorlar. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. İngiltere Ulusal Lig'den Barnet Bromley maçı 2.45-3.12 2-45, 3-10. Yine karşılıklı gol var. Ve bu maçın şuraya bakın arkadaşlar. 2'den 0 bitme ihtimali var. Mas sonu 0 değerlendirilir. 3.10 orandan. onlar tabii ki ee tahmindir arkadaşlar ama biz karşılıklı gol varını alacağız bu maçı. Karşılıklı gol var oranı 1.40. Karşılıklı gol var oranı 1.40 değerlendirilir. Eğer yani geçmiş maçlarına da baktığınız zaman karşılıklı gol var olarak bitmiştir. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim arkadaşlar. Yine 18'de başlayacak. Dorgoy-Borahan maçı. 1.90-2.90-2.70 Evet üst maç sonucu 1. 0'dan 1 değerlendirilir arkadaşlar bu maç. 0'dan 1 oranı da fena değil. Yani 4.50 ama bir bakarsanız birden birde bitti maç. Yalnız maç sonucu 1, taraf basine girmeyin, değerlendireceksiniz maçın üstünü değerlendirebilirsiniz bu maçın. Dorgoy-Brahman maçı, şöyle göstereyim 0'dan 1 oranı 4.50 ama ee, riske değer mi sistem konularında değerlendirilebilir. Şu vereceğin maçlardan arkadaşlar 3-4 tane ilk yarım sonucu tutturursanız çok iyi para kaldırırsınız. Ama küçük meblağlarla. Geçen bir arkadaş benim sosyal medya hesabıma yazdı. Büyük oynamış tabii ki. Ee, benim istemediğimi bildiği için kupon kazandıktan sonra e, sağolsun attı. Mutluluğunu benimle paylaştı. Tebrik ediyorum kendisini. 300 lirayla e, 1000 lira falan kazanmıştı. Tebrik ediyorum. Güle güle harçasın diyorum. Yalnız büyük oynamayın arkadaşlar. Sizden ricam bu. Bir sonraki maçımız. Althrin Aldershot maçı 2.83-1.85 1.85 283 Yine karşılıklı gol var arkadaşlar ve üst maçımız. Maç sonucu 2 gösteriyor ama taraf bahsini önermiyorum sizlere hiçbir zaman. Oynanacaksa bu maçta konularınıza ekleyecekseniz karşılıklı gol varını alabilirsiniz. Ve üst. Aufreen Home Aldershot maçı arkadaşlar. Karşılıklı gol var oranı 1.62. Üst oranı 1.70. Hangisi size uygunsa e, deneyebilirsiniz. Ben karşılıklı gol vardan yana kullanacağım kuponlarımda. Bir sonraki maçımız arkadaşlar. Sutton Kingsling maçı. 43 64 25. 143.60 4.25 Yine %100 karşılıklı gol var diyor egzenimiz bize. Şurada görüyorsunuz değerler hep bu oranlar değiştikçe arkadaşlar bu oranları giriyorum ben. Tabi ki farklı analizlerimiz de oluyor. Yani farklı dediğim tek maç üzerinden 4-5 tane elekten geçirdikten sonra o şekilde sunuyorum ben sizlere tercihleri. E bu maç 2'den 1'dir diyebilir. Yani benim kanaatimce. 2'den 1 oranı bir 17 oran sistem pullarında değerlendirilir. Karşılıklı gol var. 1.50'den 1.45'e düşmüş evet. Şöyle göstereyim. 2'den 1 bitebilir arkadaşlar. 17 oranı var. Karşılıklı gol var. Oranı 1.45. Üst oranı 1.35. Hangisini istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. Ben tercihlerimde 2.5 üstü almıştım. 1.40 orandan 1.35'e düştü. Şöyle bakalım. Evet. 1.40 orandan 1.35'e düştü. 18'de başlayacak diğer maçımız arkadaşlar. Qatar saat bıraklayı maçı 2-40-2-95-2-10. 95, -2 2 -2 -95 -2 Ve hemen bir bakalım. 2 40 -2 95 -2 Evet, şaşırmayalım. Yine karşılıklı gol var ve üstü teklediğim şimdi siz görüyorsunuz egzer sadece karşılıklı gol var ve üstü mü gösteriyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar ben size ben bülteni 200 saattir tarıyorum Ve olabilecek maçları bakın bu maçlar var 14.30'da da başlayacak maçlarımız var onları yetişemedim Şöyle göstereyim ben bunların arasından seçebildiklerimi seçtim ve sizlere sunuyorum. Yani Excel e, Excel'e girdiğiniz her maç karşılıklı gol var ve üst göstermiyor. Ben bunların arasından maç seçtim sizlere sundum arkadaşlar. Evet Gateshead, Bromley maçı yine karşılıklı gol var ve üst bilen karşılıklı gol varını alır. leyen üst. Tabii ki karşılıklı gol var. En ideal tercihimiz olacak. 3.69 oranlı kuponumuz arkadaşlar. Hull City Burton Albion handikap 1 Torquay Boreham Wood 2.5 üst. Ve Slovenya prevelika liginden aliminiş domza maçı, domzale maçı. 200. Toplam 3.69 oran yapıyor. Bu konumuzu değerlendirebilirsiniz. Ben bugün uygulamamızda e, şey deneyeceğim. İlk yarıma sonucu deneyeceğim. İnşallah başarılı oluruz. O maçlarımızda da toplam 30 oran'a yakın. Tek kupon deneyeceğim. Evet analize kaldığımız yerden devam edelim. Slovenia Privliga Liginden arkadaşlar. Aliminiş. Domzale maçı. 230 Şöyle göstereyim. 233 15 3-2.15. 3-2.15. Bu maçımızda üst arkadaşlar ve karşılıklı gol var. Ama ben üstü deneyeceğim. 1.40 oranından değerlendirebilirsiniz bu maçımızı da. Bakın buradaki değerler değişmemiş. Evet. 2.5 üstünü alabilirsiniz bu maçında. Polonya 2. liginden Son maçımız arkadaşlar Olimpia-Pista. 1.85-2.95-2.80 1.85-2.95-2.80 Yine karşılıklı gol var arkadaşlar. Düşündüğüm bir maç. Ve bu maç biraz... Ee... Yüksek oran kovayanlar için 0'dan 2 bitebilir diye düşünüyorum ben. 0'dan 2-6 oranı var. Şöyle bir bakalım. Ama taraf basine girmemenizi öneriyorum. Karşılıklı gol varını alabilirsiniz. Bu maçın da 1, 60 orandan. Bu maç karşılıklı gol var. Olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Tahminlerimiz bu şekilde. Aklınıza yatarsa oynayınız arkadaşlar. 2-3 maçı kombin edip e, kupon çıkarabilirsiniz. Herkese bol şans diliyorum. Bol kazançlar.